Neredeyse çeyrek asırdır internette arama yapmanın adı Google. Ama son dönemlerde Google'un tahtı fena halde sarsılıyor. Çünkü yapay zeka Google'dan çok daha iyi arama sonuçları üretebilen chatbotlarla karşımızda. ChatGPT'yi uzun zamandır kullanıyorsunuz zaten. Ama şimdi ChatGPT Microsoft'un Bing isimli arama motoruyla birleşiyor ve bu da karşımıza Google'un rekabet etmekte müthiş zorlanacağı yepyeni bir olasılıklar dünyası açıyor. Eskiden teknoloji dünyasında bir alay konusu olan Microsoft Bing, şimdi pek de alay edilmeyecek müthiş bir rakip haline geliyor. Maalesef ben Bing'in chatbotla hormon takviyesi almış versiyonu deneyimleyemedim. Bir bekleme listesi var. O listeye ben de katılmış durumdayım. Ama Microsoft çok iyi bir demoyla anlattı ürünü ve gördük ki hakikaten arama baştan sonra değişiyor ve bizleri daha zeki, bilgiye çok daha başka şekillerde ulaşabilen, bilgiyi çok farklı şekillerde organize edebilen, günlük hayatımızı kolaylaştıran yepyeni bir arama motoruyla tanıştırıyor. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ürünlerin duyurulduğu etkinlikle şöyle söyledi. Arama motorların Yarış bugün başlıyor ve biz çok hızlı hareket edeceğiz. Elinde Google hissesi olanları biraz dikkat etmesine fayda var. Bugünkü video bir yatım tavsiyesi değil. Doğrudan doğruya teknoloji içine girmeye çalışacağız. Ama Microsoft hakikaten bu oyunu çok sert oynuyor. Hazırsanız başlıyoruz. Microsoft'un yeni ürünü çok zekice bulmanın temel nedeni bir geleneksel arama motoruna çok benziyor olması ama onun üzerine çok hoş özellikleri çok tatlı bir ara yüzde eklemeyi başarması. Surumdaki örnekte beyefendi Meksikalı ressamlar hakkında bir araştırma yapıyor. Bana en iyi o Meksikalı ressamın listesini çıkar. Tipik bir arama motoru gibi bu listeyi ilk etapta çıkartıyor. Yeni Bing'de saat tarafta bir kutu daha açılıyor ve bu kutuda bu arama sonuçlarının nasıl dizildiğini bize gösteriyor referans linkleriyle beraber. Bu sayede oradaki arama sonuçlarına karşı çıkan şeyin detayına girmek istiyorsanız referans linklerinin hepsini yan tarafta toplu halde bulabiliyorsunuz. Bing arama motorundaki bir başka enteresan özellikle zamanlamaları birleştirebiliyor olması. Mesela Amerika'daki Super Bowl sırasında biliyorsunuz Amerikan futbolunun final maçı geçen hafta yapıldı. O sırada Scottsdale'da başka neler oluyordu Amerika'da bir. ...kasaba sanırım. Bunları birleştiriyorsun. Yani zamanlamada bu ikisini birleştirme şansın var. Hatta tıp atıp aynı gün değil... O birkaç gün çerçevesinde başka ne gibi faaliyetler vardı? Bunu da birleştirmen mümkün. Bu sayede zamanla arama da bir araya gelmiş oluyor. Bing aynı zamanda akıllı bir arama motoru. Sorduğunuz şeylere göre bir takım hesaplama da yapabiliyor. Mesela Ikea Krippan isimli koltuğumu ben Honda 2019 Odyssey modelimin bagajına sığdırabilir miyim diye sorduğunuzda bu hesaplamasını adınıza yapabiliyor. Hem o koltuğun hacmini hem arabanızın hacmini ölçüyor ve bunun içine sığıp sığmayacak konusunda bir bilgi veriyor. Tabi tam kesin bilgi vermiyor ama oldukça doğru bir tahmin yürütebiliyor. Yani çocuklar chat GPT'yi kullanmasın çünkü kopya çekerler diyen öğretmenlerin çok korkacağı bir şey var burada. Artık hacim hesaplamalarında Bing yapabiliyor. Tabii Bing'in bu sonuçtan emin olması mümkün değil. Bu yüzden üst tarafa bu arama sonucunun doğru olup olmadığını beğenmenize veya beğenmemenize yönelik bir düğme de eklemişler. Bu sayede arama motorunun gittikçe akıllanması da hedefleniyor. Bing'in zeki olması bize başka avantajlar da getiriyor. Buradaki örnekte evcil hayvanlara yönelik bir elektrik süpürgesi araştırması yapıyor ve diyor ki en iyi modellerin olumlu ve olumsuz yönlerini bana sırala. Ve görüyorsunuz sağ tarafta Pro'lar yani olumlu yönler ve kon'lar yani olumsuz yönler sıralanabiliyor. Buna benzer bir çalışmayı Google'da yapın. Bakın başınıza neler geliyor. Hakikaten müthiş bir avantaj. Benim gibi kötü aşçılara yönelik çözümler de var Bing'de. Diyelim ki kek yapıyorsunuz ama yumurta satın almayı unutmuşsunuz. Bing'de yumurtanın yerine neyi kullanabilirim alternatifleri dizliyorsunuz, Onları diziyor. Üstelik bu yumurta alternatiflerle beraber kekin içerisindeki diğer malzemelerin oranları nasıl değişmeli onu da veriyor ve bunun kekin tadını nasıl değiştireceğini de size gösteriyor. Harika hakikaten inanılır gibi değil. Buraya kadar anlattıklarım Bing'in arama motoru tarafını hallettikleri. Ama Bing'de yukarıda bir düğme var ve ona tıkladığınız anda chatbot'a yani sohbet robotuna dönüyorsunuz. Burada aslında chat GPT ile ilişki başlıyor. Hoş yöne ama chat GPT ile olan sohbetiniz arama motorundaki sonuçlar üzerinden ilerleyebiliyor. Bu da deneyimi çok daha zenginleştiriyor ve harika şeyler yapmanızı mümkün kılıyor. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Örneğimizde 65 inçlik bir televizyon araştırıyoruz. Diyelim ki biraz daha bilgiye ihtiyacınız var bu ürünler konusunda. Bu durumda chat tarafına tıklayıveriyorsunuz ve... Chat karşınızda artık sohbete geçti. Buradaki arayüze gerçekten hayran oldum. Arama doğrudan doğruya sohbete dönüştü ve görüyorsunuz alt tarafta ask me anything. Yani bu yukarıdaki arama sonucuyla ilgili bana istediğini sorabilirsin diye Chat GPT not alındık, ekranlarına geri verdik. Müthiş. Burada artık 2000 harfe kadar arama yapabiliyorsunuz. Yani ciddi bir sohbet ortamı yaratılmış durumda size. Ve diyelim ki siz sadece bir ekran aramıyorsunuz. Aslında oyun için en iyi olan ekran arıyorsunuz. Burada alt taraftaki sohbette sence bu ekranlardan hangisi oyun için en optimize olmuş ekrandır diye sorabiliyorsunuz. Şimdi ne yaptı Bing? Size bütün bu ekranların oyun için neden en iyi ekranda olabileceğine dair ipuçları verdi. İşte refresh rate'lerini verdi. Input Flag'lerini verdi. İngilizce kelimeler için çevirmeyim size hepsi orada yazıyorlar. Ama bu bana yetmez. Benim bütçem de biraz kısıtlı diye ikinci bir soru girdiğinizde bu sefer de sizin bütçeniz için en optimum çözüm nedir? Ona da sizi taşıyabiliyor. ChatGPT yeni sıralamayı yaptı. Sadece sıralamadığı o ürünlerin fiyatlarını da orada görebiliyorsunuz. Böylece işleriniz süper kolaylaşmış oluyor. Bing'in yetenekleri bununla kısıtı değil ama. Mesela bir seyahat planlaması yapmak istiyorsanız Bing bu konuda size yardımcı oluyor. Şimdi hemen onu anlatacağım. Hatta bunun ötesine geçtim. Bir konu var aklınızdan bir şeyler geçiyor ama ne yapacağınızı pek bilmiyorsunuz. Bing o konuda da size harika çözümler getirebiliyor. Onları videonun sonunda anlatıyor olacağım. Beni izlemeye devam edin. Ben de kadar sık seyahat eden birisi olarak bir tatil planlaması çok karmaşık bir şey olduğunu biliyorum. Hele çoluk çocukla beraberseniz. Ne zaman gideceğiz? Uçaklar nerede olacak? Oteller nerede olacak? Gittiğimiz yeri nasıl gezeceğiz? Oradaki en hoş restoran neresi? bütçeme uygun şekilde bunları nasıl yaparım müthiş karmaşık bir süreçtir ve bu da seyahat planlamasını gayet uzun sürmesi neden olabilir. İşte Bing diyor ki bu konuda Bing ve chat özelliği bir yere gelince bunları senin planlamana gerek yok. Gel ben senin için harika plan yapayım örneğimizde Mexico City'ye gidiyoruz. Mexico City'de 5 günlük bir tatili benim için diyoruz Arama sonuçlarını görüyoruz. İlk etapta tipik Google'da çıktığı gibi 5 günde Mexico City neler yapılır gibi örnekler çıkıyor. Ama tabi Bing bunun ötesine geçecek şimdi. İster arama motorundan çete geçin, isterseniz doğrudan çete yazın aramanızı. Bing sizin için 5 günlük Mexico seyahatinin bütün detaylarını planlamaya başlıyor. İlk gün ne yapmanız lazım? Otel çekinden sonra en yakında neler vardır? ikinci gün ne yapmanız lazım? Bütün bunlar sizin adınıza planlanmış oluyor. Turist rehberlerini geçmiş olsun. Ben de eski bir turist sehperiyim. Burada müthiş sonuçlar var kararsız bir tatilcisiniz ve dediniz ki yok yok 5 gün değil 3 gün istiyorum tatili. aşağı diyorsunuz ki bu yukarıdaki programın en hoş özelliklerini 3 güne nasıl sığdırabilirim? Onunla ilgili yanıt da Bing Chat'ten geliyor. Bunu da getirmiyorsunuz. Peki ben Meksiko sitede nerede alışveriş yapabilirim? Veya Meksiko sitedeki en iyi gece hayatı nerede? Bütün bunların yanıtları da orada var. Ve bütün bunları bir sohbet şeklinde adeta Meksiko siteli yerli birisiyle konuşur gibi öğretiyor size chat. Seyahat planlamanızı yaptınız. Nereye gideceğinizden eminsiniz. Şimdi bunu ailenizle paylaşmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki Bing'e şimdi bana bunu lütfen bir e-mail'e dönüştür ama lütfen aileme yazacağım türden sıcak bir e-mail olsun. ChatGPT veya Bing ne dersiniz ismine bu görevi de hızla yerine getiriyor. Diyelim ki Bing'deki arama sonuçları İngilizceydi ama aileniz İngilizce konuşanlar az. Bunu anında çeviriyle yabancı dillerde çevirebiliyorsunuz. Bing 100'ün üzerinde değil de spontane çeviriler yapabiliyor. Bing seyahat planlamasının ötesinde şeyler de yapabiliyor. Ne demek istiyorum? Bazen aklımızda bir fikir oluyor ama nasıl yola çıkacağımızı bilemiyoruz. Mesela daha sağlıklı beslenme. Ailenizin daha sağlıklı beslenmesini istiyorsunuz. Bu yüzden diyorsunuz ki bana lütfen haftalık bir beslenme programı ver. Biraz içinde vejeteryan unsurlar olsun. Bir de kur yemiş olmasın çünkü ailemdekiler kur yemiş sevmiyorlar. Anda Bing işe koyuluyor ve size bu şekilde bir haftalık beslenme planı çıkartıyor. Bing da yetinmiyor. Bu listedeki ürünleri pişirmek için gerekli malzemeleri de size dizebiliyor. Üstelik bu malzemeleri süpermarkette hangi reyonda bulabilirim sorusunu yöneltirseniz onun da cevabı Bing'de var. İleride bunun aynı zamanda süpermarketlerin web siteleriyle birleşeceğine tabii emin olabilirsiniz. Ve son olarak Bing eğlence hayatınıza da yardımcı olabiliyor. Mesela evde sıkıldınız, bir konuda ailenizle oyun oynamak istiyorsunuz. Mesela 90'ların müziği ile ilgili 10 soruluk bir test hazırla bana diyorsunuz. Öyle bir test de hazırlayabiliyor soruları sorarak sohbette edebiliyorsunuz. Ne diyeyim ki? Bing her konuda emrinizde neredeyse ve bize yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Google hissesinin son günlerde aşağı doğru gitmesine şaşmamak lazım. Bu arada Google'la ilgili matrak bir konuda Google yeni arama motoru, yapay zeka ile birleşmiş motoru konusunda çalışmaları var. Fakat geçen hafta bununla ilgili yaptığı demoda yanlış sonuçlar verdi arama motoru. Bu da Google hissesinin o gün %6 düşmesine neden oldu. Google'da hakikaten işler pek yolunda gitmiyor. Kendilerini hızla toparlamaları lazım. Microsoft çok diri ve iri geliyor. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Sorunu ve yorumlarınız varsa mutlaka aşağıya ekleyin. Siz de Bing'in bu yeni özelliklerini deneyimlemek isterseniz tıpkı benim gibi bing.com adresine gidip kaydolmanız ve listeye girmeniz gerekiyor. Ben de listedeyim. Bekliyorum henüz. Bir yanlış anlamada olmasın. Benim bir sponsorum yok bu içerikte. Sadece çok ilgimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.